Yansım, efendim, efendim o. Ses, ses, ses. Baba, ben alkollü. Benim kafam iyi değil mi? Benim gibi bir adama yapılırım idi burada babam. Ama senin gibi bir adama ne olacak mevhati? Ben onu merak ediyorum. Daha ne olsun baba? Bittim işte. Büyük konuştum. Hayatta bir kızı sevmem. Bizi bozar bu işler. Gittim. Bir kıza tutun. İlk başta kaçamak dedik. Erkeklik dedik ama ah. sana tutunuyorsun. Koca güneş tutuluyor. Ay tutuluyor. Bir memati tutulmuş çok mu? Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu yürüyor Ömer Baba? Güneşli ateş sende kardeş, var mı evladım? evladım. Onu kadar yanabilirsin. Yanıp yanıp aydınlatabilirsin. Yok yok. Yapamam. Yapam, yapam. Sen diyorsun sen ki. Sen. Yarabbi, Yarabbi ben mematiydim. Benim, benim, mematiydi, benim gitme adamın rajunu vardı. Var. Şerefi vardı, var. vardı, vardı. Ağırlığı Oğur vardı. kurşunla değil. okla değil. Bir şeyle var. Kaba değil. Yıkıcı akıcı akıcı akıcı. Kimmiş? Kendi. Utan böyle oynama. Utanmaktan, Utanmaktan daha güçsüz, güçsüz, güçsüz, güçsüz yitip gitmek direk kişi, kişi kendine, kendine ettiğini daha taş edemez. edemez. Ne, ne kardeş, ne yoldaş, ne, ne, ne sevgili edemez. edemez. Rabbine sığınmadan kimse kendisiyle baş edemez. Ben tesadüze olmadığına inanıyorum. Ben sizleri ben bir araya bir getiren bir gücün olduğuna inanıyorum. inanıyorum. Ve yaşayan bir şey, boşu boşuna boşu olmadığı planı olduğuna, plan olduğuna oldu. inanıyorum. Koca güneşler, ay tut, bir mematım memat. tutmuş çok. çok, çok.